Teknolojok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son günlerde dizi sektörünün adeta içinden geçen bir ismi The Last of Us'ı beraber inceleyeceğiz. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 bölüm yayınlandı ve bu 3 bölüm genel itibariyle izleyenleri memnun etmeyi başardı. Peki ya oyunla dizi arasındaki paralellik ne alemde? Biraz bundan bahsedelim dilerseniz. Bilindiği üzere genelde diziler ve Oyunlar birbiriyle pek alakalı olmuyor ya da filmler. Yani bir oyunun dizisi ya da filmi çıktığında çok böyle ilişkili olmadığını görüyoruz ki bunun pek çok örneği var arkadaşlar. Mesela benim ilk aklıma gelen Assassin's Creed oyunlarıyla tamamen ayrı bir temaya sahipti. Dolayısıyla çok fazla ilgi görmedi. Ya da Prince of Persia arkadaşlar. Onun da filmi çıkmıştı bildiğiniz üzere ve gerçekten oyunuyla hiç alakası yoktu neredeyse. Fakat Last of Us böyle başlamadı. İlk bölüm hatta bazı sahneler arkadaşlar direkt olarak oyundan alınma gibiydi. Ki bunu zaten bazı e, youtuberlar vesaire yan yana koymuşlardı sahneleri. Diyaloglar, duruşlar vesaire hepsi aynıydı. Sadece burada biraz eli için seçilen oyuncu eleştirilmişti ki bence bu da çok fazla böyle yani eleştirilmesi gereken bir konu değil. Şimdi gelelim ilk bölüm arkadaşlar. İlk bölüm gerçekten genel olarak baktığımızda oyundaki... Bölümlerle, oyundaki o atmosferle iç içe geçmişti. Yani gayet başarılıydı. Oyundakiyle hemen hemen aynıydı. İkinci bölüme geldiğimizde ise biraz daha farklılıklar olmaya başladığını gördük. Bir de dizide aslında bu salgının mantarlardan nasıl yayıldığını vesaire de anlatmaya çalışıyorlar. Bu da gerçekten önemli bir etken. Mesela ikinci bölümde arkadaşlar değişen en önemli sahne biliyorsunuz hükümet binasına giriyorlardı. Hükümet binasında... Tes ölüyordu. Tesin öldüğü sahne normalde arkadaşlar oyunda yani askerler baskın yapıyor. Askerler bizi ararken Tes yine ısırıldığı için kendisini feda ediyordu ve ölüyordu. Peki dizide nasıl karşımıza çıktı bu sahne? Dizide zombiler daha doğrusu zombi demeyelim hastalıklılar bir anda saldırmaya başladı. Tes yine kendisini feda etti ve hastalıklılar tarafından öldürüldü. Daha doğrusu kendini patlattı vesaire. Böyle ufak farklılıklar vardı. Ama dizinin 3. bölümüyle birlikte bu farklılıklar biraz ayuka çıktı. İlerleyiş yine aynı. Biliyorsunuz oyunda hedefimize ulaşmak için Bill ve Frank'in yanına gitmeye çalışıyorduk. Burada Bill önemli bir aktördü. Pazartesi günkü yayınlanan 3. bölümde de yine Bill ve Frank'in ön planda olduğunu gördük. Ama oyunla paralellik burada çok fazla yoktu. Neden? Hemen açıklayalım arkadaşlar. Oyunda bilin yine kurduğu tuzakları vesaire görüyoruz ki zaten kendisi çok psikopatça tuzaklar kuruyordu ve bu tuzaklardan birine yakalanıyorduk. Daha sonrasında Eli Joel'i kurtarıyordu ve burada aslında aralarında önemli bir ilişki başlıyordu. Neden? Çünkü Joel'i kurtarırken orada Eli gitmek yerine kendisini riske atarak Joel'i kurtarıyordu ve Joel de burada Eli'ye yaklaşıyordu. Lakin yapımcılar artık hani bütçeden kısmak için mi dersiniz? Çünkü orada birçok hastalıklı saldırıyordu vesaire. Malum efektler vesaire. Bir sürü olay olacaktı. Onlarla uğraşmamak için mi dersiniz? Tam olarak bilmiyorum o noktayı da. Bunun yerine dizide Joel ve Ellie, Bill ve Frank yerine gittiğinde ikisi de ölmüştü. Bu gerçekten izleyenleri biraz üzdü. Bir de şu var. Dizinin 3. bölümünde geylik tamamen ön plandaydı arkadaşlar. Yani Bill ve Frank arasındaki ilişki ön plana çıkarmıştı. Ve bu ilişki fazlasıyla duygusal bir şekilde izleyiciye sunuldu. Lakin burada şöyle bir şey var. Oyunda Bill Frank'e ortağım olarak hitap ediyor. Zaten Frank'i hiç görmüyoruz. Frank Bill'i terk etmiş oluyor biz oraya vardığımızda. Ve sürekli ortağından bahsediyor. Ama burada aralarında duygusal bir ilişki olup olmadığına dair herhangi bir izlenim yok arkadaşlar. Yani birlikte yaşadıklarına dair, sevgili olduklarına dair, gay olduklarına dair, evlendiklerine dair vesaire hiçbir bilgi bulunmuyor. Burada senaristler biraz daha ön plana girmiş olabilir. Tabii şu da var. Neil Druckmann da bu senaryonun başında. Dolayısıyla belki oyunda bunu bize belli etmese bile kafasındaki düşünce bu ikisinin gay olduğu yönünde olabilir. Dolayısıyla buradaki İkili arasındaki yakınlaşma bazı izleyicileri rahatsız etmiş durumda. Malum biliyorsunuz zaten ülkemizde hani Netflix içeriklerinden de olsun diğer Disney Plus ya da e, diğer farklı dijital içerik üreticilerinin yaptıkları yapımlarda da bu geylik vesairelik, lesbiyenlik ön plana çıkarıldığında bizim toplumumuz bunları çok fazla kaldıramıyor arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü bölümde en azından Türkiye için söyleyebilirim ki çok beğenenler de var. Ama çok fazla gömenler de var. Genel olarak ilk iki bölümde mesela herkes beğenmişti. Hani beğenmeyenlerin oranı böyle %1, %1, %2 dolaylarındaydı. Lakin üçüncü bölümde bu oran, yani beğenmeyenlerin oranı bir hayli artmış durumda. Neden? Çünkü işin içerisine bir romantiklik girmiş ve iki erkek arasındaki romantizmi dayatmışlar. Dolayısıyla bu da biraz bizim Türk halkının hoşuna gitmemiş arkadaşlar. Bir de dediğim gibi oyundaki en iyi bölümlerden biri belki de Bil'in olduğu bölümdü. Neden? Tuzaklar vesaire vardı. Sonra Bil de bizim yanımıza geliyordu. Bir akü arama çabasına giriyorduk. Aküyü buluyorduk. Daha sonra arabayı ittirerek vurdurarak çalıştırmaya çalışıyorduk vesaire. Gerçekten çok iyi. Aksiyonun bol bir bölümdü. Ta ki dizide direkt aküyadan adam parçalamış. Buzdolabına koymuş. Buzdolabından alıyoruz. Aküyü birleştiriyoruz. Ve arabayı çalıştırıp basıp gidiyorlar eliyle jol. Ayrıyeten dediğim gibi hikayede ...tamamen bir gay ilişkisine odaklanılmış olması da biraz izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Tempo hali düşüktü. Yani bu bölümde dürüst olmak gerekirse ben mesela çok fazla kıkırdayan ve hastalıklı görmeyi ümit ediyordum. Neden? Çünkü oyunda o ana kadar en çok hastalıklıyı biz o bölümde öldürmüştük. Dolayısıyla bu bölümün bu şekilde yansıtılmış olması... Bizler biraz üzül diyebiliriz. Şimdi sırada dördüncü bölüm var arkadaşlar. Dördüncü bölümde muhtemelen Joel ve Ellie, Joel'in kardeşinin yanına gidecekler. Biliyorsunuz oyun tarafında orası da bir baraj içerisinde geçiyordu. Joel kardeşini ki kendisi bir eski ateş böceği kendisini ikna etmeye çalışıyordu. Ellie'yi ateş böceklerine götürmesi için tam ikna ettikleri sırada. İkisi birlikte yola çıkıyorlardı. Çünkü Eli biraz trip atıyordu. İşte Joelle beni nasıl bırakırsın vesaire diye. Tabi burasının nasıl işleneceğini de bilmiyoruz. Tamamen farklı bir şekilde de karşımıza çıkabilir. Ama genel olarak oyunla aynı paralellikte gittiği için bir sonraki bölümün baraj sahnelerinden oluşacağını, yani bu baraj içerisinde olan e, Joelle'in kardeşi, onun eşi ve Eli üçgeninde dönen ilişkiyi bizlere göstereceğini söyleyebiliriz. Burada bir yağmacı baskını olabilir bir sonraki bölümde ama hastalıklı göremeyiz bence çünkü hastalıklarla mücadele oyunda da yoktu orada. Dolayısıyla dizide de ekstra bir sahne koyacaklarını ben fazla düşünmüyorum. Sonuç olarak göreceğiz arkadaşlar. Bakalım dizi önümüzdeki günlerde bizlere ne gibi sürprizler sunacak. Yine biz 2 3 bölüm geçtiğinde böyle ufak bir incelemeyle daha karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. The Last of Us'ın bölümleri hakkında yorumlarınız varsa da aşağıda bekliyoruz.